Borderlands oyun oynayanlarınız bilirler. Handsome Jack'in elmas bir ponisi vardır. İşte bu soruda o elmas poniden bahsedeceğiz. Jack elmas pony aldığı zaman pony'nin fiyatı olan P'yi ödüyor ve bunun üzerine bir de %25 elmas pony vergisi ödemek zorunda. Şimdi aşağıdaki ifadeleri yanda verilen tanımlamalarla eşleştirmemiz gerekiyor. Bir de not düşülmüş, bazı tanımlamalar için tanımlamalar için birden fazla ifade doğru olabilirmiş. Bu kutuda elmas polinin vergiden önceki fiyatı soruluyor. Bunun cevabını zaten soruda vermişlerdi. P lira. İşte burada P'yi buraya sürükledim. Bu kutuda ise Jack'in ödediği vergi soruluyor. Soruda verginin yüzde 25 olduğu verilmişti. O halde Jack, pony için ne kadar ödediyse bu fiyatın yüzde vergi olarak ödemek zorunda. Yani P'nin yüzde 25'i. Ya da yüzde 25, 0,25'e eşittir dersek, burada 0,25p görüyoruz. İşte bu Jack'in ödeyeceği vergi. Sıradaki kutuda, sıradaki kutuda Jack'in elmas pony için ödediği toplam ücret soruluyor. Jack pony için p artı 0,25p ödeyecek değil mi? Ne demiştik? P pony'nin fiyatı, 0,25p ise vergi. Buradaki seçenek doğru gibi görünüyor, değil mi? Pony için P, vergi için de 0,25P ödenecek. Aslına bakarsanız P artı 0,25P ne yapar? 1,25P yapar, öyle değil mi? Yani o zaman bu seçenek de doğru. Buraya taşıyabilirim. Geriye kalan seçeneklerse herhangi bir kutuya ait görünmüyor. Onun için bu seçenekleri kullanılmayanlar kutusuna taşıyalım. Unutmayın, soruyu tamamlamak için bütün seçeneklere ait oldukları kutulara koymamız gerekiyor. Bu seçenek kullanılmayanlar kutusuna gidiyor. Bu da ve son olarak bu da. Peki, cevabımızı kontrol edelim. Doğru yapmışız. Bravo. Şimdi biraz Borderlands oynayalım ya da başka bir oyun.